Elimizde sonsuz bir seri olarak tanımlanmış bir fonksiyon var. Bu fonksiyonu görmeye alışık olduğumuz bir şekilde ifade edip edemeyeceğimizi incelemek istiyorum. Eğer bu geometrik bir seri ise, sonsuz geometrik serilerin toplamını almayı biliyoruz, öyle değil mi? Hatta x değerleri üzerinden neye yakınsayacağını da bulabiliriz. O halde öncelikle bunun geometrik bir seri olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Geometrik serilerde ardışık terimlerin oranları eşittir. Bakalım burada da öyle mi? 2'den eksi 8 x kare elde etmek için kaçla çarpmamız gerekir? Eksi 4 x kare ile. Evet, bu ikisinin arasındaki oran eksi 4 x kare. Peki, 32 x üzeri 4'e ulaşmak için de aynı şekilde 4 x kare ile mi çarparız? Evet, eksi 4 x kare çarpı eksi 8 x kare, 32 x üzeri 4 eder. Ve bunu da yine eksi 4 x kare ile çarparsak, eksi 128 x üzeri 6 elde ederiz. O zaman karşımızda geometrik bir seri var diyebiliriz. Ortak oran eksi 4 x kare ve birinci terim 2 olduğuna göre, bu geometrik seriyi f eşittir, n sıfırdan sonsuza kadar 2 çarpı eksi 4 x kare üzeri n'lerin toplamı olarak yazabiliriz. Evet, ortak orana eksi 4 x kare olan geometrik bir seriyi bu şekilde gösterebiliriz. Şahane, buraya kadar tamam. O halde gelin, bunun neye yakınsadığını bulmaya çalışalım. Ortak oranının mutlak değeri birden küçük olan geometrik serilerin yakınsayacağını hatırlıyorsunuz, değil mi? Hemen not alalım. Eğer, ortak oranın mutlak değeri yani eksi 4x karenin mutlak değeri birden küçükse yakınsar. Mutlak değerin içi negatiftir. Bakın, x kare pozitif, 4x kare de pozitif ama eksi 4x kare negatiftir. Ve negatif olan bir şeyin mutlak değerini alırsanız, yani negatifin negatifini alırsanız, pozitif bir sonuç elde edersiniz. Evet, bunun birden küçük olması gerekiyor. Mutlak değer işaretini kaldırırsak, 4x kare küçüktür 1. İki tarafı da 4'e bölelim. x kare küçüktür 1 bölü 4. Bunun karekökünü aldığımızda da, mutlak değer içinde x küçüktür 1 bölü 2. Ya da şöyle yazalım, eksi 1 bölü 2 küçüktür x, küçüktür 1 bölü 2. Böylece serinin yakınsadığı aralığı bulmuş olduk, x bu aralıkta olduğu sürece seriyi yakınsıyacak. Ya da bu şekilde gösterildiğinde, x yakınsallık yarıçapından küçük olduğu sürece seri yakınsıyacak. Biraz daha açıklamak gerekirse bunu, x eksi sıfırın mutlak değeri olarak da yazabiliriz. Yani x ile 0 arasındaki uzaklık 1 bölü 2'den küçük olduğu sürece bu seriyi yakınsayacak. Buna yakınsallık aralığı, buna da yakınsallık yarıçapı denir. Evet, bununla açıklığa kavuşturduğumuza göre, şimdi gelin serinin neye yakınsadığını bulalım. İlk terim, 2 bölü 1 eksi ortak oran. 1 eksi, eksi 4 x kare. Buradan da 2 bölü, 1 artı 4 x kare elde ederiz. İşte bu kadar. x yakınsallık aralığında olduğu sürece bu seri buna yakınsayacak.